Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Temmuz sonunda kesinleşen Uranüs-Kuzey Ay Düğümü kavuşumuyla beraber Hayatınızda büyük kadersel değişimler sürecinden geçmektesiniz. Ağustos'un ortasına kadar da bu etkiler devam ediyor olacak. Özellikle hem Uranüs'ü hem de Kuzey Ay düğümünü burcunuza misafir ettiğiniz için çok marjinal çok radikal kararlar aldığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Şimdi hep birlikte Ağustos ayını inceleyelim. Ağustos ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Bildirimleri açarak da yeni gelen videolardan anında haber öder olabilirsiniz aynı zamanda beni instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz Evet 2 Ağustos tarihinde Mars Uranüs kavuşumu yaşanacak 18 derece boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum sizin birinci evinizde etkili olacak sevgili boğa burçları Özellik, özellikle yükseleniniz 18 derece civarındaysa bu kavuşumun etkilerini çok daha yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız bu kavuşumla beraber özellikle cesaret gerektiren özgürlükçü girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir imaj değişikliğinde bulunmak, kendinizle alakalı bir kararı açıklamak, hayatınızın hemen hemen her alanına müdahale edecek bir takım değişimler, özgürleşmelerden geçeceğinizi görüyoruz. Kuzey Aydüğümü zaten birinci evinizde. Dolayısıyla kendi isteklerinizi ön plana almanız gerekiyor. Kendi benliğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Bunun için de konfor alanından çıkmanız gerekiyor sevgili Boğa burçlarım. 4 Ağustos tarihinde Merkür'ün Başak Burcu Transiti başlayacak. Merkür'ün Başak Burcu Transiti ile beraber özellikle biraz daha zihinsel gündeminizi çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz, eğlenceli faaliyetlere yöneltebilirsiniz. Özellikle biraz kendinize zaman ayırmak, kendi isteklerinize odaklanmak, varsa çocuklarınızla daha çok zaman geçirmek. Ve yeni projeler, yeni hedeflerin peşinden koşmak için de oldukça uygun bir süreç olacaktır. 7 Ağustos tarihinde Mars-Satürn karesi kesinleşiyor olacak. Mars 22 derece boğa burcunda, Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunmakta. Mars-Satürn kareleri bizi biraz zorlayan kareler, özellikle öfkemizi, fiziksel eforumuzu ortaya koyma noktasına sıkıntı yaşayabildiğimizi gösteriyor. Mars'ın birinci evinizde ilerleyişiyle beraber daha aktif olmak isterken, daha cesur olmak isterken, Satürn'ün özellikle haritanızın tepe noktasından kare görünümüyle beraber e, sanki biraz dur bakalım, biraz dinlen bakalım, iyice bir düşün, iyice bir tart dediği bir hal yaşıyor olacaksınız. Burada özellikle otorite konumundaki kişilerin baskısı, engellemeleri ve ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir hamle yapmak isterken, yeni bir girişimde bulunmak isterken, bu tarz e, engellemeler, e, karşı çıkmalar veya sizin kendi kendinize koymuş olduğunuz blokajlar ön plana çıkabilir. Dost tarihine geldiğimizde Venüs Plüto karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 26 derece engeç burcundayken da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşim sizin haritanızın 3. ve 9. ev aksını tetiklemekte. Özellikle haberleşme ve iletişimle alakalı bir takım çelişkili durumlar, sıkıntılı durumlarla mücadele edebilirsiniz. Özellikle parasal anlaşmalar, görüşmelerle alakalı gündemleriniz varsa, burada bir takım manipülasyonlara uğrayabilirsiniz. Seyahat gündeminiz varsa veya bir hukuksal gündem, eğitimlerle alakalı konular varsa, özellikle maddi diye anlamdaki engellemeler sizi biraz zorlayabilir. Aşk hayatınızla alakalı alacağınız haberlerde sizin hayatınızda bir takım zorlanmalara sebebiyet verebilir. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşecek. Güneş 18 derece Aslan Burcundayken Uranüs ise 18 derece Boğa Burcunda bulunacak. Uranüsün ve Güneşin özellikle haritanızın dip e, köşe noktalarına etkiliyor olması otorite konumlarıyla belki babanızla, belki hayatınızdaki önemli eril figürlerle alakalı bir birleşme mücadelesini gösterebilir. Güneş aynı zamanda bizim kimliğimizi ve benliğimizi sembolize ettiği için kendi kimliğimizi farklı bir şekilde ortaya koymak, kendi benliğimizi her zamankinden farklı bir tarzla öne sürmek gibi ihtimaller de söz konusu olacaktır. Özellikle aile içerisindeki gündemler ve sizin bireysel fikirleriniz arasındaki çatışmalar süreci biraz daha zorlaştırabilir, biraz daha sizi sıkıp bunaltabilir ama e, burada ailevi gündemlerle uğraşacağınız ve kendi isteklerinize biraz daha ket vurmanızın gerekliliği bir süreç söz konusu olacak gibi gözükmekte. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 19 derece Kova burcunda etkili oluyor. Aynı zamanda 11 Ağustos'ta meydana gelen Güneş Uranüs karesine de sert bir görünüm yapıyor bu dolunay. Aslında gökyüzünde bir tek kare açık kalıp oluşacak bu dolunay ile birlikte. Bu dolunay sizin haritanızın 10. evinde etkili olduğunu görüyoruz ve 1. ev ve 4. evden de kare görünümler alan bir dolunay olacak. Demek ki hayatınızla alakalı kritik bir sürece giriyorsunuz sevgili boğa burçları. Özellikle aile, geçmişiniz, kökleriniz, yaşamış olduğunuz yer konfor alanınız gelecekle alakalı kariyerle alakalı alacağınız kararlar ve bireysel menfaat ve çıkarlarınız arasındaki çelişkiler sizi biraz zorlayabilir bir karar almak durumunda hissediyorsunuz özellikle önünüzdeki süreci daha net görebilmek adına Sert kararlar almak istiyorsunuz belki ama bir taraftan ailevi gündemler, bir taraftan sizin içinizde okta kalan konular e, bu kararı alma noktasında sizi biraz yoruyor ve zorluyor olabilir. Biraz sert bir dolunay deneyimliyor olacağız ama e, özellikle e, hayatınızda bazı şeylerden artık vazgeçmeniz gerektiğini, her şeyi aynı anda yürütemeyeceğinizi de bu dolunayla beraber keşfediyor olacaksınız. Ağustos tarihinden 18 Ağustos'a kadarki süreçte çok güzel gökyüzü etkileşimleri mevcut. Özellikle Mars Plüto arasında e, Merkür Uranüs arasında ve Venüs Jüpiter arasında çok keyifli açılar var. Burada e, Mars Plüto arasındaki etkileşim bilhassa e, sizin seyahatlerinizi yeni eğitimlerinizi yeni fikirlerinizi destekliyor olacak. Merkür Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman ise e, aşk hayatınız, çocuklarınız eğlenceli faaliyetlerde parlak fikirler ortaya çıkarmak belki Riskli yatırımlardan kazançlar elde etmek adına da fırsatlar sağlayacaktır. E, bu bağlamda venüs jupiter etkileşimine de baktığımızda kariyer gelirleriniz ve sosyal çevre ilişkileriniz adına e, bir takım menfaatler elde edebilirsiniz. Artık içsel ve ruhsal anlamda bir e, hoşnutluk hali içerisinde olduğunuzu keşfedebilirsiniz sevgili boğa burçları. 20 Ağustos tarihinde... Çok önemli bir transit başlıyor. Mars'ın İkizler Burcu transiti. Aslında Mars'ın İkizler Burcu transiti genel manasıyla e, tabii ki çok önemli bir transit değil. E, her yıl başımıza gelen bir transit. Ancak bu sene Mars'ın İkizler Burcu'ndaki transiti çok uzun sürecek arkadaşlar. Yıl sonuna kadar Mars'ın İkizler Burcu'ndaki hareketine şahitlik edeceğiz. Retrolarla birlikte uzunca bir süre Mars ikinci evinizde ilerliyor olacak. Mars'ın ikinci evinizde ilerleyişi özellikle daha çok efor sarf ettiğiniz alanın kazançlar, gelirler ve harcamalar üzerinde olacağını göstermekte. Para kazanma koşullarınızı iyileştirmek için mücadele edeceğiniz, hatta bu konuda savaşacağınız ancak dürtüsel harcamalar yapmaya da çok yatkın olacağınız bir süreç olacaktır. Kendi benliğinizi ve varlığınızı zaman zaman ile dürtüsellikle ve savaş enerjisiyle ifade etme gibi bir süreç ortaya çıkabilir. Burada bilhassa birden fazla şeyi aynı anda yürütmek, birden fazla alandan kazanç elde etmeye çalışmak gibi durumlar sizi biraz zorlayabilir. Bu konularda çok da hırslı olmamaya gayret gösterin. Çünkü Arsenal İkizler Burcu'ndaki transiti hepimizi mental anlamda biraz zorlayacak gibi gözükmekte. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür ve Plüto arasında güzel bir üçgene çalışıyor. Merkür 26 derece Başak Burcu'nda Plüto ise 26 derece Oğlak Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşim 5 ve 9. evlerinizden güzel bir görünüm yapmakta. Özellikle keyif için tadile gitmek bir hobinize zaman ayırmak bu konuda bir eğitim almak aynı zamanda çocuklarınızla alakalı belki hukuksal gündemlerin netleşmesi, onlarla daha keyifli zamanlar geçirmek, belki Sevgilinizle, flörtünüzle bir tatile çıkmak veya uzak diyarlardan biriyle yeni bir flörte başlamak gibi etkileşimleri de çalıştırıyor olabilir. 23 Ağustos tarihinde aynı zamanda Güneş'in Başak Burcu transiti başlayacak. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca özellikle gündeminizin biraz daha keyifli zamanlara odaklanacağını göstermekte. Aşk hayatınız hareketlenecek olabilir, hayatınıza yeni flörtler girebilir, sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler ve özellikle hayatın o sıkıcı tarafından biraz daha uzaklaşacağınız etkileşimler aktif olmaya başlayacaktır. 24 24 Ağustos'tan itibaren özellikle biraz daha kendi bireysel hedeflerinize ve koşullarınıza odaklanacağınız, biraz daha kendinizden yana olacağınızda süreçler aktif olmaya başlayacak. 26 Ağustos'ta Merkür'ün terazi burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün terazi burcu geçişi ile beraber biraz daha artık yavaş yavaş kendi hayat düzeninizi oluşturmak, rutinlerinizle alakalı fikirler üretmek adına da uygun bir süreç başlıyor olacaktır. Ağustos tarihinde Başak Burcu'nun 3 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay 5. evinizde özellikle sizi heyecanlandıran yeni bir gelişme var sevgili boğa burçları. Bu tabii ki bir çoğunuz için yeni bir aşk, yatırımlar, hobilerle alakalı aktiviteler veya çocuklarla alakalı gündemler gibi tezahür edebilir ama her ne olursa olsun artık biraz daha sizi mutlu edecek gelişmelerle beraber hayatınıza devam etmek istiyor olacaksınız. 28 Ağustos tarihinde e, ay sonunda Venüs-Satürn karesiyle e, batıyoruz. Venüs'ün 20 derece aslan burcunda Satürn'ün ise 20 derece kova burcunda bulunduğunu görüyoruz bu yine sizin aslında haritanızın köşe noktalarını tutacak ve özellikle kova dolunayına atıfta bulunacak bir görünüm bu bağlamda aile yaşantınız kariyeriniz geçmiş ve gelecek arasında denge sağlamak huzur ve konfor alanı aynı zamanda hayaller arasındaki dengeyi e, tespit edebilmek adına sizi biraz zorlayacak olsa da e, kısıtlamalardan artık kendinizi muaf tutup hayatın e, keyifli yanlarını e, başkaları size sunmadan da Deneyimlemek sizin aslında bu ayki modlarınız olacak sevgili boğa burçlarım. Evet, Ağustos ayı gündemi bu şekilde. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı, özellikle Temmuz ayında yaşamış olduklarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilir ve bana oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.